arkadaşlar Merhaba iddia tahmin okupun paylaşım Merkezi kanalına Hoş geldiniz 28 12 2020 bülten ile sizlere 5 tane maç hazırladım bir tane de kuponumuz olacak arkadaşlar maçlarımıza geçmeden önce şöyle dün paylaşmış olduğumuz analiz sonuçlarına bir göz atalım. Şöyle küçültelim ekrana sığdıralım. Evet arkadaşlar analiz sonuçlarımız bunlar. Tabi ee, Bolvar Ant'ın maçı bekliyor daha. Gaziantep ev 1.5 üst dedik arkadaşlar. 2.10 orandan geldi. Yine Antwerp-Charlotte maçı karşılıklı var. O da geldi. Deniz Spor arkadaşlar ev 1.5 üst dedik. E niye öyle söyledik? E, yüksek oran kovalamak için. Yalnız maçın üstü karşılıklı gol var biteceğini söylemiştik videomuzda. Biz e, yüksek oranlara kaçtığımız için maalesef fiyattı diye gözüküyor. Çünkü tercihimiz bu yöndeydi. Utrecht-Akmar maçına karşılıklı gol var dedik. 1.40'tan ve Boşakşehir-Kasımpaşa maçı arkadaşlar. Kasımpaşa maç sonucu 1 dedik. 3 tane direği var. Edinviçcan'ın son dakikalarda yani dakika 75'lerde 80'lerde falan bir tane sağ köşeden göndermiş olduğu bir şut var arkadaşlar. Gelseydi belki de e, sezonun en iyi golü seçilecekti. Olmadı. Masonu 1 olmadı. Tabii biz üst karşılıklı gol var. Bekliyorduk bu maçtan. Karşılıklı gol var oranı 1.38. Üst oranı da e, 1.35'lerde falandı arkadaşlar o yüzden almadım. Mas sonu 1'e gittim ben. Bir de Başakşehir'in 1,5 üstünü e, alacaktım. Yoktu. 2,5 üst vardı Bülten'de. Onu da alamadık. <gülüyor> Almadık daha doğrusu. Ve son maçımız kaldı. Wolverhampton Tottenham maçı arkadaşlar. Deplasman 1,5 üst dedik. Ve halen oynanıyor. Dakika 70. Dakika 70 şu an arkadaşlar. Pardon 73 oldu. Dakika 1'de gol geldi arkadaşlar. Ama e, maalesef 70 dakikadır bekliyoruz ikinci golü atsın. Bekleyelim bakalım. Varsa nasip, kısmet alacağız. Yoksa zaten yapacak bir şey yok. Ve videomuzda paylaşmış olduğumuz arkadaşlar 4.52 oranlı kuponumuz ev 1.5 üst gaziantep dedik. Gol varam toptum. Deplasman 1.5 üst dedik. Bekliyoruz. Kuponumuz da e, şu anda bekliyor. Görüyorsunuz toptum. Dakika 71 72'lerde gol atmasını bekliyoruz. İnşallah gelecek. Yine beş tane maçımız var arkadaşlar. Dikkatli izlerseniz inşallah eee her zaman kazandırmayı hedefliyoruz. Bir de bizim WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. En çok videolarımıza en çok yorum yazan kardeşlerimizi alacağız dedik. Bugün mesela paylaşmış olduğumuz şöyle göstereyim. Utrecht Altmark maçına ilk yarı 05 üz dedik geldi. Denizli spor e, Ankara gücü maçına e, karşılıklı gol var dedik. Yine geldi arkadaşlar. Malatya Erzurum maçına 2.5 üst dedik. O da geldi. Tabi bu wonlarımız. Bu maçımız yattı arkadaşlar. 1.5 üst Denizli 1.5 üstüne aldırdık. O gelmedi maalesef. Yine Utrecht-Alkmaar maçını 2,5 üst dedik. 1,65 orandan o da geldi arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim ben. Famalicão-Gil Vicente ilk yarı 0,5 üstünü aldırdık arkadaşlarımıza. O da geldi. Ve günün kuponu arkadaşlar, paylaşmış olduğum 4.95 oranlı kuponumuz o da başarılı bir şekilde geldi. Şöyle göstereyim değerlendiren kardeşlerimizi tebrik ediyoruz Siz de whatsapp grubumuza girebilmek için arkadaşlar videolarımıza bol bol yorum atın sizleri alabilenim yine perşembeye kadar en çok yorum yazan 3 tane kardeşimi ekleyeceğim diğer kardeşlerimizi çıkaracağız tabi evet maçlarımıza geçelim İlk maçımız Kristal Palace Lister City arkadaşlar. Hemen açılış oranından bulalım o maçımızı. Evet Kristal Palace şöyle göstereyim ben. Açılış oranı 3 3 85 3 3.21.85 Maçımız üst ve karşılıklı gol var olacak arkadaşlar. E, sistem kuponlarında 1'den 2 deneyebilirsiniz. Tabii biz üstünü aldık. Bu maçın üstü 1.67 oran. Wolverhampton şu anda kilit. İnşallah bir penaltı kazanmıştır. Wolverhampton. K78'e geldi. Maalesef gol. Gelmedi. Bekliyoruz arkadaşlar. Golün gelmesini bekliyoruz. İnşallah bugün yanıltmaz. Evet dediğim gibi Crystal Palace, Lister City maçına karşılıklı gol var ve üst alabilirsiniz. Biz üstü aldı. 1.67 oranından değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız İngiltere Ulusal Ligi'den Nott's Conti Hartlepo maçı. Hama maçımızı bulalım. Evet, açılış oranı 1.85 3.12 65. Evet. <gülüyor> Yine maçımız karşılıklı gol var ve üst arkadaşlar Bülten'den seçmiş olduğum maçlar bunlar. iki maç oynanmış bu oranda açılan. Bir maç birden bir bitmiş bir maç sıfırdan iki bitmiş. Öyle söyleyeyim size. Tabii biz üstü aldık iki buçuk üst oranı 1.55. <gülüyor> Kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz bu şekilde gol varantını hala bekliyoruz arkadaşlar dakika bir de gelen gol ve e, maalesef ikinci golü bekliyoruz üçüncü maçımız Beşiktaş Sivas spor maçı yine o maçımızı bulalım 1.67 3.40 3.40 şurada gösteriyorum arkadaşlar 1.67 3.40 3.40 1.67, 3.40, 3.40. Bu maça karşılıklı gol var. Aldım ben arkadaşlar 1.58 orandan. Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Yani Beşiktaş hem atar hem yer. 1.58 oran fena oran sayılmıyor. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz bu maçı. Bir sonraki maçımız Chelsea Aston Villa saat 20.30'da başlayacak İngiltere Premier Maçımızı bulalım. Evet. Açılış oranı 1.55 3.75 3.75. Hemen Excel'le analizi yapalım. Evet bu maça ben iki buçuk üst aldım arkadaşlar farklı bir yöntem denedim ee, evet yanlış hatırlamıyorsam bu oran çıkmamıştı ben bir farklı bir yöntem denedim arkadaşlar bu maçın üstüne güveniyorum ve karşılıklı gol var Dileyen karşılıklı gol varını alır. Dileyen üst tabi bizim tercihimiz üst. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve son maçımız Everton Manchester City. Açılış oranımız Everton Manchester City. Şöyle gösterelim. 4-75, Yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç arkadaşlar. İki takımdan da gol bekliyorum. Everton da atacak, Manchester City da atacak. Yalnız ben üstünü değerlendirdim. Sizler de benim gibi üst düşünüyorsanız kuponunuzun birinde deneyebilirsiniz. Bu maç 1'den 2 de bitebilir arkadaşlar. Bir başka maçımız daha vardı. 1'den 2 bitebilecek. Crystal Palace da değerlendirilir arkadaşlar. 1'den 2. Yani bu iki maça 1'den 2 deneyebilirsiniz. İki maçımız... Bu şekilde Everton Manchester City 2.5 üst arkadaşlar 1.48 oranda. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar fazla maç olmadığından dolayı kuponumuz e, var da yani çok aklıma yatmıyor o yüzden e, paylaşmak gereği duymadım. Şimdiden herkese bol şans bol kazançlar.